Merhaba, 6 videodan oluşan bu seriyi haklara Destek Programı hakkında bilgi vermek üzere sizler için hazırladık. Hafıza Merkezi ve Henrich Stiftung olarak ikinci kez Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Finansmanı ile Türkiye'deki küçük ölçekli hak örgütlerine ve taban örgütlere kurumsal hibe ile birlikte kapasite gelişim desteği sağlayacağız. Bu program ile hedefimiz başta insan hakları olmak üzere hak temelli çalışmalar yürüten örgütleri finansal ve organizasyonel gelişim desteği sağlayarak desteklemek. Altını çizmek isteriz ki bu programın temel amacı kurumlara proje temelli hibe desteği vermek değil. Sağlayacağımız kurumsal hibe desteği ile örgütlere hak temelli çalışmalarını sürdürebilmeleri için destek sağlıyoruz. Bu bağlamda kurumsal ve kapasite gelişim desteği ile sizlere uygun ortamı oluşturarak sürdürülebilirliğinize destek olmayı amaçlıyoruz. Programın ilk ayağını pandeminin ilk zamanlarını da içeren Temmuz 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında 48 hak temelli örgüte verdiğimiz destekle yürüttük. Yararlanıcı örgütlerin hangi alanda kurumsal gelişim desteğine ihtiyaç duyduklarını belirledikten sonra bu konularla ilgili rehber, atölye, eğitim ve webinar desteği sağladık. Bu kapsamda 200 katılımcı ile 4 çevrim içi deneyim paylaşımı etkinliği düzenledik ve 3 ayrı konuda 15 güne yayılan atölye çalışmaları düzenledik. Örgütlerin bir araya geldiği atölye ve deneyimlerin yanı sıra kendi öz değerlendirmeleri sonucunda önceliklendirdikleri alanlarda birebir destek almalarına olanak sunmaya çalıştık. Bu doğrultuda toplam 44 saat süren 36 güne yayılan 9 farklı konuda grup çalışması organize ettik. Yararlanıcı kurumların öz değerlendirmeleriyle içeriğini belirlediğimiz kapasite gelişim programını rehber ve uzmanlarıyla bir sene boyunca yürüttük. Belirlenen ihtiyaçlar için 12 uzman yaklaşık 1200 saat kurumlarla birlikte çalıştı. Program rehberleri de 5760 saat destek sunarak 145 faaliyet destekledi. Programın ikinci ayağında da en az 40 örgüte 2 yıl boyunca yararlanacakları en az 25.000, en fazla 45.000 euro olmak üzere kurumsal hibe dağıtmayı amaçlıyoruz. İlk programda desteklediğimiz yararlanıcıların da geri bildirimlerini dikkate alarak bir önceki programda 1 yıl olarak planlanan hibe desteğini bu hibe programı ile beraber 2 yıla çıkardık. Hibe programını 1 Ocak 2023 tarihiyle başlatıp Aralık 2024'te sonlandırmayı planlıyoruz. Örgütlere dağıtılacak toplam hibe tutarının 1.800.000 euro olmasını hedefliyoruz. Program kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerinde kurulmuş ve faaliyet gösteren örgütlere öncelik tanıyacağız. Ayrıca ayrımcılık ve azınlık hakları çalışmalarını programın öncelikli çalışma alanı olarak belirledik. Bu şartları sağlayan örgütlerin başvurusu değerlendirme aşamasında kendilerine avantaj sağlayacaktır. Hakları destek programına dair duyuruları ve başvuru sürecini tamamen dijital ortamdan ilerleteceğiz. Hakları destek ekibi olarak başvuru sürecine dair bilgileri daha erişilebilir kılmak, ve tüm başvuruculara eşit bilgi ulaştırabilmek için bu yöntemi kullanmayı tercih ettik. Ayrıca iklim krizini gözeterek daha az kağıt kullanmak ve kağıtların şehirler arası ulaşımıyla artacak karbon ayak izini olabildiğince düşürmek üzere bu yolu tercih ettik. Aynı amaçla başvuru sürecinin tamamını bellek yönetim sistemi üzerinden yürüteceğiz. Bellek sistemi hakkında hazırladığımız 6. videoda kolaylaştırıcı bilgileri bulabilirsiniz.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 Ayrıca sitemizden detaylı bilgilere ve dilerseniz bir önceki programa dair detaylara da ulaşabilirsiniz. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvurular bağımsız değerlendiriciler tarafından puanlanacak ve değerlendirmeler doğrultusunda seçici kurul tarafından nihai liste oluşturulacak. Değerlendirme sonuçlarının duyurusunu Kasım ayı içerisinde sizlere yapacağız. Kasım ve Aralık aylarını da sözleşmelerin imzalanması için ayıracağız. Şimdi size bir de kısaca diğer videoların içeriklerinden bahsetmek istiyoruz. Bu video serisinin amacı başta da belirttiğimiz gibi sizlere Haklara Destek Programını açıklamak ve başvuru sürecinde ihtiyacınız olan bilgileri buradan iletebilmek. Size önerimiz başvuru esnasında bu videolardan sıklıkla yararlanmanız. Videoları başvuru formunun bir tekrarı olacak şekilde değil, sizlerden gelebilecek olası sorulara cevap vermeyi hedefleyen, ve bilmenizin faydalı olacağı çeşitli bilgileri içermesi için hazırladık. Bir sonraki videoda hafıza merkezi yöneticilerinden Murat Çelikkan ve proje partnerimiz Heinrich Berl Stiftung'dan semat Sevim programın amacından bahsedecek. Üçüncü videomuzda başvuru için uygunluk kriterlerine değineceğiz. Dördüncü videoda başvuruya uygun bir aday örgütün başvuruyu nasıl tamamlayacağını ve başvuru için önemli tarih ve gerekli belgeleri anlatacağız. Son iki videomuzda ise sizlere başvuru esnasında teknik destek vermek amacıyla bütçeyi hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve başvurunun tamamında kullanacağınız Belli yönetim sisteminin nasıl çalışacağını anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.